ağlar. 14 Mart 2023 tarihinde kesinleşecek olan ama hali hazırda etkisi altına girdiğimiz Mars Neptün karesinden bahsetmek istiyorum siz arkadaşlar. evet geçtiğimiz süreç oldukça zorlayıcı biliyorsunuz Mars'ın İkizler Burcu transiti zaten yaz aylarından de üzerimizde zihnimizi ciddi anlamda yoran sürekli akışa ayak uydurmaya çalıştığımız hayat enerjimizin bazen çekildiğini hissettiğimiz mental sağlığımızı korumakta zorlandığımız süreçleri deneyimliyoruz. Mart sonu itibariyle artık Mars Yengeç Burcu'na geçecek ve bu uzun süren İkizler Burcu transitini sonlandıracak ama artık son Kez Mars ve Neptün arasında da bir kare görünüm meydana gelecek. Tabii ki şu süreçlerde daha çok önemsiyoruz bu görünümleri. E, hali hazırda devam eden bir döngünün içerisindeyiz. E, artçılar bölgelerde devam ediyor, tuhaf hareketlilikler var İç Anadolu'da. E, Dolayısıyla bu dönemde gökyüzünü biraz daha irdelemek gerektiğini düşünüyorum ve Mars Neptün karesinde bu açılardan değerlendirmeye çalışacağım. Haftalık yorumlarda biraz bahsetmiştim ama ayrıca bir video çekmenin önemli olduğunu Düşündüm. Şimdi arkadaşlar 14 Mart tarihinde Mars-Neptün arasındaki kara görünüm kesinleşiyor. Burada Mars'ın ve Neptün'ün 24 derece ikizler ve 24 derece balık burcunda bulunduğunu görüyoruz. Bu değişken burçların özellikle son dekanında bir gerilim hattı oluştuğunu göstermekte. Bilhassa haritalarınızda yine 20 ile 30 derece arasında ikizler, yay, balık, başak burcunda gezegenleriniz varsa buralardan biraz sert görünümler alacaktır. Değişken burçlar aslında adapte olmakla alakalı, öngörülemeyen durumlarla alakalı, uyum sağlamakla alakalı temaları da vurgulamakta. Peki bununla beraber aslında şartların çabucak değişmesi, olayların beklenmeyen noktaya gelmesi ve buna sağlanmaya çalışılan hızlı adaptasyonda aslında burada karşımıza çıkıyor. Şimdi Neptün sisli bir havayı sembolize ediyor. Mars ile kare görünüme girdiği zaman ortamda bir gerginlik yani bir puslu hava, bir gergin hava aktif olacak anlamına geliyor. Bir yanılsama hali bir e, karanlık ve e, aslında tam olarak ne olduğu kestirilemeyen bir halden bahsediyoruz e, özellikle tabii bu noktada ruh hallerimizin değişkenliği de oldukça yoğun bir şekilde karşımıza çıkacaktır tıpkı başak dolunayında olduğu gibi artık bizim e, zihnimizi zorlayan yoran yıpratan e, süreçleri e, daha yoğun bir şekilde e, deneyimleyebileceğimiz bir etkileşimden bahsediyoruz e, bununla beraber tabii ki e, ruh hallerimizin değişkenliği bireysel anlamda bizleri ciddi anlamda zorlayacak gibi de gözükmekte. Şimdi burada mars neptün karesi genel manasıyla nedir? Yanılsamalar, aldanmalar, kanma, kandırılma, bazen yerli yersiz öfke, yerli yersiz şiddet, bununla beraber zehirlenmeler, aynı zamanda hava hava ile alakalı, solunumla alakalı bir takım sorun ve sıkıntılar, ee, özellikle üst solunum yolları ile alakalı bazı sağlık problemleri, bağışıklıklarla alakalı sıkıntılar, sağlık problemleri, zehirlenmeler, ee, bununla beraber besinden gelen, sudan gelen zararlar yine mars neptün karesi ile beraber aktif olabilir arkadaşlar. Ve perdenin arkasındakini görmek. Yani sahne önündeki ve perdenin arkasındakini görmek her zamankinden daha zor olacaktır. Ortada görünmeyen bir çizgi ve bir perde ve arkasında e, dönen bir takım başka dolaplar e, yine bu süreçte Kafamızı kurcalayan detaylar olacaktır. Tam anlamıyla da belki bunu görebilmek mümkün olmasa da aslında bir taraftan sezgilerimizin, kalbimizin bizi yanıltmayacağı da aşikar. Çünkü akabinde 15 Mart tarihinde Güneş-Neptün kavuşumu yaşanacak. Yani Güneş girdiği alanı aydınlatacak. Oradaki o görünmeyen perdeyi yavaş yavaş kaldırmaya başlayacak gibi gözüküyor ama bir taraftan Merkür Mars karesi Neptün Mars karesi ile beraber gerginliklerinde olduğunu ifade edebiliriz üzerimizde anlamsız bir gerginlik stres yorgunluk, anksiyete e, hakim olabilir. E, dediğim gibi bağışıklığımızı bu süreçte güçlü tutmaya çalışmalıyız. Değişken şartlar var, değişken hava koşulları var. E, değişken bir e, ortam ve ambiyans var. Aynı zamanda e, fanteziler, idealler, e, kafa karışıklıkları var. Ama bir taraftan da Güneş-Neptün kavuşumu ile beraber gelen o e, hayallere yaklaşmak için bir umut ışığı, bir aydınlık alan da söz konusu. E, hal böyleyken tabii ki karışıklık içerisinde kaldığımızı düşünebiliriz. Endişelenebiliriz. Neye inanacağımızı, kime inanacağımızı, neye tutunacağımızı kestiremeyebiliriz arkadaşlar. Her zamankinden daha zor olacaktır. Kaygan bir zeminde ilerlediğimizi hissedeceğiz. Zaten halihazırda bir belirsizlik, bir endişe hali hakim. Özellikle ülkenin doğu kısmında çoğunlukla olmak üzere bu bölgelerde de bilhassa zehirlenmelere karşı gıdalara karşı ilaçlara karşı daha temkinli olunması gerekiyor Tabii ki ruh sağlığımızın bu denli gelgitli olmasının peşi sıra bir takım intihar vakaları bir takım bunalımlar cinnet halleri de söz konusu olabilir Tabii ki sert açılarda Arkadaşlar bu tarz durumlarda da karşı karşıya kalabiliriz ama bir şekilde de Dediğim gibi doğruların gün yüzüne çıkacağını da görüyoruz. Akabinde de e, tahmin ediyorum ki doğrular yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladıktan sonra e, bunların öfkesi, tartışması, hesabı da bir şekilde e, görülecektir e, diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, değişken burçlarda özellikle bağışıklık sistemimize, sağlığımıza, e, mental sağlığımıza, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımıza odaklanmamız gerekiyor. E, hayatımızı sorgulamamız gerekiyor kendimizi kandırdığımız kendimizi feda ettiğimiz e, kendimizi bıraktığımız alanlar nedenli güvenli liman e, ve nedenli bir hayal dünyası içerisinde yaşıyoruz e, hangi konularda kendimizi avutuyoruz inançlarımız e, Tarikatlar, dini liderler, tarikatlarla alakalı gerçekler yine bu süreçte oldukça ön plana çıkacaktır. İnandığımız yerlerden zaten arkadaşlar Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber dini konular, tarikatlarla alakalı konular, sahte mesih ilanları bunları yaşayacağız. Çok karanlık, çok kaotik gölge bir dönem aslında Satürn'ün balık burcu geçişi. Ama bir taraftan da büyük bir uyanışın, Büyük bir e, ayrışmanın da zamanına giriyoruz. Yani artık saflar e, daha net bir şekilde daha keskin çizgilerle de ayrılacak gibi gözüküyor. İyi ve kötü olmak üzere siyah beyaz olmak üzere griler. Evet Mars Neptün karesiyle beraber griler sisli bir hava puslu bir hava hakim. Ama artık yavaş yavaş. Herkesin hak edişlerini almaya başlayacağı Satürn balık süreciyle beraber de aslında ki ilerleyen süreçte Satürn-Neptün kavuşumuyla beraber kimin neyi istimal ettiği, kimin ne kadar samimi olduğu ortaya çıkacaktır. Bu nedenle kalbimizden geçenlere, kalbimize odaklanmaya aslında çalışmalıyız. Ve bu belirsizlik hali içerisinde belki de bu hafta özellikle bir şeyleri çözmeye veya çözüme kavuşturmaya çalışmaktansa hayal kurmak, e, hayallerimiz için adımlar atmaya çalışmak, bir eylem planı hazırlamak önemli olacaktır. Kare görünümler tabii ki haftalık yorumlarda da söylemiş olduğum gibi bizi bir yönden de harekete geçiren e, etkileşimlerdir. Dolayısıyla hayallerimiz için, bizi mutlu eden detaylar için, Sürekli savrulmaktansa belki de kalkıp artık bazı adımları atmamız gerekiyor. Bu yönde de bir mesaj veriyor olabilir gökyüzü bizlere arkadaşlar. Evet. Evet. Çok keyifli güzel şeylerden yine bahsetmedim ama burada da tabii ki kendimizi bir şekilde bir yaprak gibi savrulurken bulmak yerine belki de hayallerimiz için ve hayallerimizin gerçekleşebilme potansiyeli için çaba sarf etmek, emek sarf etmek ve bunun için gerekirse mücadele edebilmek, savaşabilmek ve göze al alabildiklerimizin aslında bizim olduğu ile alakalı farkındalıkların artmasını temenni ediyorum. Abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşın. Sevgiler.